2002'de başladık biz. Mimari hizmet olarak başladık. 2006'da hızlı bir ilerleme yaptık. Birçok marka yarattık. Mod tasarım ana marka aslında. Mod tasarımın altında ofis sektörüne yönelik markalar ve bu markaların kendi iş kollarını yarattık. 60 küsur kişilik bir kadromuz var. tekli personelleriniz var, iyi bir firmasınız vizyonunuz açık, her şeyiniz var canlı taraftasınız, işin satışındasınız, üretimindesiniz ama müşteri tutmak için yurt dışına aldığınız CRM programınız var, CRM'in girdiğiniz kayıt diğer firmada yok ve bunlarla ilgili oradaki kavramları burada göremiyorsunuz uçsunuzca bir çözümünüz yok diye başlama başlamadan önce durumumuz buydu. Eski köşe bakkallığımız Fahri Amca ile aynı niye? Çünkü adı defterdi ve bizde bilgisayarda her şey var ama kayıtların konvert edilmesiyle ilgili bunları üzerinde yapıyoruz. Bunun üzerine dolanınca ben sistemin uçtan uca ilk alodan kayıtlanması sistemin içerisine giriş, girilen bütün datalarının standartizasyonu yaptım. Hatta bunlarla ilgili Doldurulmayan kayıtların zorunlu doldurma alanlarını belirlediğim ve üretime önlendirdiğim bütün süreçlerini uçtan takip etme imkanı buldum. Bu çağ atlamak gibi bir şeydi. Biz diye geçtikten sonra uçtan çözümle ilgili sınırımızın olmadığını, e buna benzer bir süreci yapmak için çok büyük firmalara ve çok büyük markalara dünyanın parası ödemek zorunda olmayacağımızı, buradan bir fayda doğurabileceğimizi inandık. Bütünleşik olarak bu programı kullanabilen üretsel kökeni de olan enderfiyonlardan bir tanesi olduk. Bugün ne yapılmış? Yeni fırsat ve yeni potansiyelini aktivite ekranından basıyorum. Tak diye şirketin günlük seceresini çıkartıyor bana. Son derece rahat bakıyorum, kayıtlarımı alıyorum, takiplerimi yapıyorum. 6 aylık periyotlarda DIA'dan müşterimizi süzeriz. Ne yapıyoruz orada? Daha önce temas ettiğimiz ama bizim alışverişi olmayanlar. Mesela onlarla ilgili yeni içerik başlatırız. CRM'in en güzel avantajlarından bir tanesi bu. Onların aktif ve pasif uygulamalarını iyi yönetiyor diye. Eski müşterimize temas ettiğimiz, almamış olsa bile dönüp onlarla ilgili yeni bir arama, yeni bir içerik geliştirme, yeni bir mailing yapma ve onlarla ilgili temasta kalmayı sağladık. Daha önce alınmış olan müşterilerde bile 23 yeniden başlangıçlar oluştu. Bunların yüzde iki yüzde yeniden satışa döndü. Bizde satışlar perakendedeki herhangi bir bir şey gibi 3 lira, 5 lira falan değil bazen bir de proje gelir, milyon TL'yi konuşuyor olursunuz. Buna benzer süreçleri doğurdu. Herhangi bir yerden, herhangi bir şekilde bilgisayarımı açarak bağlanabiliyorum. Yani bakabiliyorum, ben kayıtlarda ne olmuş. Diyadan, o ait bütün kayıtlarına bakıyorum. Bu çok büyük bir özgürlük. Bir müşteriniz için satılan malın maliyeti kavramını, bir muhasebecin hesabıyla değil, bir üretim akışına, sürecini planladığınız kavramdan geri dönebiliyorsanız bu bir güç. DİA al, DİA kullan, işine özgürlük kat. İşine, kendine ve bütün çalışanlarına özgürlüğü ve burada niteliği